Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle birlikte TP-Link'in TAPO isimli ilginç bir akıllı prizini inceliyoruz. Biliyorsunuz akıllı prizler aslında uzun yıllardır hayatımızdaydı. Ve çok eskilerden belki aramızda hatırlayanlar vardır. Bu ürünlerin böyle işte prizi takıp, işte üzerinde tırnakları olup da o tırnaklarla saat ayarlaması, işte belli bir cihazı belli bir saatte açıp belli bir saatte kapatmak için kullandığımız aslında böyle küçük şirin cihazlardı. Teknolojiyle beraber bu ürünler de gelişti. Artık böyle daha akıllı hale geldiler. Nasıl oldu bu akıllı hale gelme olayı? Şimdi bu Wi-Fi'ye bağlanabilen bir priz. Wi-Fi'ye bağlandığında siz de uzaktan kontrol edebiliyorsunuz ve bu prizin üzerine taktığınız ne varsa diyelim çay makinesi taktınız, kahve makinesi taktınız, bir oyun konsolunu bağladınız, bilgisayar bağladınız ne bileyim aklınıza gelip ge gelecek her türlü cihazı bunun yardımıyla açıp kapatabiliyorsunuz. Ve bunu Uzaktan kumandalı bir şekilde yaptığınızda da gerçekten de çok başarılı bir sonuç almış oluyorsunuz. İlk olarak ürünün genel bir görünümüne bakmak istiyorum. Çok küçük ve çok hafif bir ürün var karşımızda. Bu arada genişliği de oldukça ince olduğu için yani çok fazla bir yer kaplamadığı için öyle iki tane prizi yan yana taktığınızda öbür priz de iptal etmiyor. Çünkü bunların biraz daha büyük olanları da var. Daha farklı özellikleri, daha farklı e, kullanım yöntemleri için geliştirilmiş olan daha büyük versiyonları da bulunuyor. Cihazın, hani çok basit bir şey aslında, standart bir böyle priz yuvasına çok benziyor. Yan yüzünde, şöyle göstereyim, küçük bir düğmemiz var. Bu düğmeyle isterseniz manuel olarak da açıp kapatabiliyorsunuz. Buna zaten bir bir çıt sesi geliyor. Uzaktan kumandayla da yaptığınızda aynı çıt sesi geliyor. Şimdi gelin biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Şu anda ekranda görüyorsunuz o bilgileri. TP-Link TAPO'nun aslında tam ismi TAPO P100 olarak geçiyor. Maksimum kullanım değeri 2300 watt ile 10 amper arasındaki güç akımlarına dayanabiliyor arkadaşlar. Bu prize bağlayacağınız cihazların toplam çektiği watt ve akım değeri 2300 watt'ı ya da 10 amperi geçemeyecek. Alayım ben bir sürü cihaz bağlayayım işte ne bileyim çok ağır yük çeken bazı cihazlar da var malum biliyorsunuz çok yüksek amper çeken. 10 amperin üzerine çıkmayacaksınız ya da 2300 wattın üstüne çıkmayacaksınız. Bunu belirtmiş olalım. Öte yandan TP-Link Tapo'da zamanlama ve zamanlayıcı özelliği bulunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth desteği var. Sesli komutlarla da kullanabiliyorsunuz. Bu taraf çok önemli. Neden? Böyle özellikle bu tarz ev otomasyonu yapıyorsanız bu cihazları sesli komutlarla kullanmak aslında çok daha mantıklı hale geliyor. Sesli komut tarafında Alexa ve Google Assistant desteği var. Google Assistant desteğini birazdan nasıl yapılacağını anlatacağım. Size Alexa'yı denemedim ama Google Assistant'ı denedim. Bu arada belki merak edenler vardır. Siri desteği bulunmuyor bu üründe ne yazık ki. Yani iOS'ta kullanabiliyorsunuz onda sorun yok. Açıp kapatabiliyorsunuz onda problem yok. Ama Siri ile hani sesli komut yapmaya kalktığınızda böyle bir özelliğin bulunmadığını söyleyeyim. Cihazın genel özelliklerine bakacak olsak uygulama üzerinden kullanabiliyoruz. 72'ye 51 mm yani dikdörtgen şeklinde büyük tarafı 72 mm. Küçük tarafı da 52 mm. Yani neredeyse bir prizin boyutu kadar zaten daha fazla bir şey yok. Dışarıda diye bir modu var. Away Mode diye geçiyor İngilizcesinde bu ürünün. Bu modu aktif hale getirdiğinizde siz diyelim ki bundan 3 tane var. Bunları lambalara bağladınız. Onlar kafasına göre rast, rastlantısal olarak ışıkları açıp kapatıyor. Bu da ne için? Biliyorsunuz evde birisi varmış hissi uyandırmak için kullandığımız bir teknoloji. Bugünlerde hep evdeyiz malum koronavirüs yüzünden ama... Ee, ilerleyen aylarda yıllarda dışarı çıktığımızda güzel ve kullanışlı bir özellik olabilir. Aile paylaşım özelliği de var ürünün. Aile paylaşımının olduğu ne oluyor? Bir mesela aile fertlerinizden birini bu e, cihazın kumandasını da verebiliyorsunuz. O da o da sizin gibi isterse bir prizi, bu prizi veya birden fazla olabilir açıp kapatabiliyor. Bu da güzel ve enteresan bir özellik. Bu arada malzemenin alif geciktirici bir malzeme olduğunu söyleyelim. Biliyorsunuz bu tarz ürünlerde güvenlik çok önemli. tp Link'te sağ olsun. Güzel bir malzemeden üretmiş. Alev geciktirici. Yani yanmayan malzeme değil tabii. Ama alev geciktirici olması da güzel olmuş. Şimdi peki cihazı nasıl kullanıyoruz? Kutudan çıkardık biz. Zaten kutusunda bir şey yok. Bir kendisi var. Bir bu var. Kutuda şöyle. Yani kutuda minimalist bir şekilde tasarlanmış. Böyle küçücük şirin. Yani ürün de bu zaten. Böyle alıp doğrudan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kutudan çıkardıktan sonra TP-Link'in bir uygulaması var. Önce onu kurmanız gerekiyor. TP-Link'in uygulamasını kurduktan sonra bir abonelik almanız gerekiyor eğer yoksa orada bir aboneniz. Benim vardı zaten daha önce TP-Link ürünlerini kullandığım için. Yoksa hızlıca bir abonelik açıyorsunuz kendinize ve Tapo'yu eşleştiriyorsunuz. Yani bu işlem söyle söyleyip 2 dakikamı almadı benim o kadar. Belki daha hızlı bitmiştir. Çok basit, çok kolay bir arayüzü var. Aa bağlandığınız anda diyor ki burada Tapo var diyor. Hemen Tapo'yu yükle diyorsunuz, kuruyorsunuz. Hatta yazılım güncellemesi bile yaptım ben uygulama üzerinden. Uygulamanın kullanımı çok kolay. Hani teknik olarak teknolojilerini anlamıyorum ben. Benim bu konuda bilgim yok. Ben bundan korkarım. Sakın demeyin. 5 dakika böyle sürmüyor. Hızlı bir şekilde hallediyorsunuz. Hem Android hem iOS uyumlu bu uygulama. Az önce söyledim zaten bunu biliyorsunuz. uygulamayı cep telefonunuza yüklediğiniz andan itibaren 2 dakikalık bir işlemden sonra cihazı kullanmaya başlıyorsunuz. Bazı senaryoları aktif edebiliyorsunuz bu arada. Bir farklı farklı senaryolar da var orada. İşte şu saatte açılsın, bu saatte kapansın Ya da güneş doğduğu zaman açılsın ya da kapansın. Ya da şöyle bir şey olduğu zaman böyle bir şey olsun gibi farklı senaryolar üretebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış bu arada o senaryoların nasıl olacağı. Diyorsunuz ki mesela bir priziniz var. O prizdeki bununla cihazın yani buna bağlı olan cihazın işte saat 8'de açılmasını istiyorsunuz ve 9'da kapanmasını istiyorsunuz. O saatlere girdiğinizde ve bunu... Haftanın 5 günü yapmasını istiyorsunuz ve rastlantısal 5 günler hepsini tek tek seçebiliyorsunuz burada çok güzel ayarlamalar var Buradaki yapacağınız senaryolar tamamen size kalmış arkadaşlar Birden fazla cihazı da beraber kullanabilirsiniz bu tamamen e, kaç tane cihazınız varsa hepsini bu prize bağlayabiliyorsunuz Yani buna bir lamba takıp, kullan, lambanın açılıp kapanmasını da sağlayabilirsiniz Bir çay makinesi bir kahve makinesi de bağlayabilirsiniz Peki belki şunu merak ediyorsunuz arkadaşlar Az önce söyledim, Google Assistant'la denedim dedim, nasıl bir deneyim oluyor? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, Google Assistant'la kullanabilmek için Google Home uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Google Home uygulamasından TP-Link Tapo'yu buluyorsunuz. O da çok zor bir işlem değil, yani birazcık bilgi gerektiriyor ama çok zor bir işlem değil. Bu uygulama üzerinden Tapo'yu bulduktan sonra eşleştiriyorsunuz ve ben burada akıllı priz adını vermiştim. Mesela akıllı prizi aç diyorum, ışığı açıyor. Üzerine ışık bağlamıştım ben. Akıllı prizi kapat diyorum uygul asistanı telefonum üzerinden ve doğrudan doğruya kapatıyor. Şimdi gelin bunu bir deneyelim bakalım nasıl sonuç veriyor. Şimdi ilk olarak TAP uygulamasından bu işlemi nasıl yaptığımı göstereceğim. Şu anda ekran kaydı almaya başlayayım onu da şu anda birazdan ekrandan sizlere aktaracağım. Uygulama üzerinde şöyle görüyorsunuz prizi aç kapat şeklinde bir butonumuz var. Şimdi ışığım var benim yan tarafta ve ışığı kapatacağım bu düğme üzerinden. Şu an kapattım. Gördünüz. Tekrar açtım. Açıldı. Hemen etkisini zaten şu yan tarafta görüyorsunuz. Aydınlatma ışığımı bu prize bağladım tapaya. Kapattım ve açtım. Bu kadar kolay. Peki sesli nasıl yapacağız bunu? Şimdi onu da göstereyim size. Açıyorum Google akıllı prizi kapat tamam Akıllı prizi kapat. Evet kapattı şu anda. Siz de sesini duydunuz. Bir daha yapalım isterseniz. Şimdi açalım. Akıllı prizi aç. Tamam akıllı prizi açıyorum. Bakın şu anda ışık yandı. Zaten yandığını da görüyorsunuz. Bir daha kapatalım. Çok hoşuma gitti. Bu oynuyorum böyle. Akıllı prizi kapat. Tamam akıllı prizi kapatıyorum. Şu anda yine kapattı. Son kez bir açalım. Akıllı prizi aç. Tabii akıllı prizi açıyorum. Aferin, akıllı ol. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tapoyla bu şekilde bir kullanım söz konusu oluyor. İsterseniz yazılım üzerinden de birçok ayarını değiştirebiliyorsunuz. Şu saatte açılsın, bu saatte kapansın, pazartesi günü şöyle olsun, salı günü böyle olsun gibi bir sürü farklı farklı senaryoları hayata geçirebiliyorsunuz. İsterseniz de benim yaptığım gibi Google Assistant'a bağladığınızda sesli olarak aç, kapat, şunu yap, bunu yap gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Peki hepinizin merak ettiği şey şu. Anlattın güzel, çok güzel, harika, uçuyor, kaçıyor. Peki bu ürünün fiyatı ne? Tepelik Tapo'nun fiyatı, biz bu testi yaptığımız Nisan ayı sonlarına doğru yaklaşık olarak 120 TL'ydi. Çok uygun bir fiyat arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Çünkü Çin'den şuradan buradan da getirtebiliyorsunuz. Gerçi bu koronavirüs yüzünden biraz zor o işler ama yine de oradan bile getirseniz 80 liradan 100 liradan aşağı gelmiyor. Vergisiydi, algısıydı. 20 gün bekleyeceksiniz, 30 gün bekleyeceksiniz derken hiç gerek yok. Türkiye'den alınabilecek çok güzel bir ürün olmuş. Ee, üzerinde bir de led lambamız var. O led lamba sayesinde de işte a bağlı olup olmadığını, çalışıp çalışmadığını vesaire de görebiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi yan yüzünde bir de fiziksel tuşumuz var. Ona bastığınız zaman da cihaz açılıp kapanabiliyor. Eğer bugünlerde böyle evde akıllı bir sistem kurayım, bir şeyi uzaktan açayım, bir şeyi uzaktan kapatayım. Hani bu illa çay ve kahve makinesi olmak zorunda değil. Elektriğe bağlanan herhangi bir şeyi uzaktan açıp kapatmak istiyorsanız ve bunu Wi-Fi üzerinden... Evde bile olmadan yapabilmek istiyorsanız güzel bir ürün olmuş TP-Link TAPO. Fiyatı da çok bence uygun. Dediğim gibi yurt dışından getirtmeye kalksanız 3 aşağı 5 kırık bu paralara geliyor. 20 gün bekliyorsunuz, 30 gün bekliyorsunuz. Fiyatı bence çok harika olmuş. Kesinlikle önerebileceğim ürün olmuş. Basit, kolay ama işlevi çok büyük olan bir ürün. Öyle söyleyeyim. TP-Link TAPO P100 ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz.